İki haftalık Amerika tatilimden birkaç gün önce döndüm. Bu seferki tatilim çok sakindi. Yani hiçbir şey için koşturmadım, hiçbir şey acele etmedim, hiçbir şey yapmalıyım diye düşünmedim, hiç böyle gezi planı yapmadım. Ve çok sakin, sessiz, dinlenmeli bir tatil oldu. Bir de benim kaldığım Los Angeles'la Türkiye arasında tam 10 saat fark var. Yani gün burada yaşanmış oluyor. Hani böyle her şey yaşanmış oluyor. İnsanlar ofise gelmiş oluyorlar. Bana bir şey yazmış oluyorlar. WhatsApp'tan bir şey yazmış oluyorlar falan. Sonra her şey bitmiş oluyor. Ben yeni uyanıyorum. Hepsini daha yeni görüyorum. Falan filan. Yani saat farkından da böyle bayağı buradaki işlerden falan uzaklaşmış oldum. Bana çok iyi geldi. Şimdi Amerika'ya giden herkes mutlaka alışveriş merkezlerine falan uğrar. Orada çünkü bu büyük markaların, Gucci'nin, Burberry'nin, ne bileyim Louis Vuitton'un falan normalde olmayan outlet mağazaları olur. Neyse oraya giden herkes alışveriş yapar yani. Ama benim için Amerika'da alışveriş yapmak demek... Türkiye'de bulamadığım teknolojik ürünleri oradan almak demek. Bugün de size oradan hangi ürünlerle geldim çantamda, onları göstereceğim. İlk olarak Sateki'nin bu şarj istasyonuyla başlayalım. Şimdi ben teknoloji işi yaptığım için özellikle ofiste çok fazla test cihazım oluyor. Yani birden fazla telefon ve birden fazla tablet kullanıyorum. Bunları şarj etmek, işte kabloları, adaptörleri falan çok dağınık duruyor. Onun için bunu aldım. Bunun iki tane USB girişi var, iki tane de Type-C girişi var. Burada da kablosuz şarj edebilmek için ayrı bir bölümü var. Yani bunun sayesinde aynı anda 5 tane cihazı şarj edebiliyorsunuz. Böyle cihazları tık tık tık tık buraya koyuyorsunuz. Çok düzenli duruyor. Satekin'in Türkiye'de resmi satışı yok bildiğim kadarıyla ama Amazon.com.tr'den sipariş verebiliyorsunuz. Yurt dışından Türkiye'ye kargo ile getiriyorlar. Fiyatlar da Amerika ile hemen hemen aynı. Ben de bunu orada aldıktan sonra fark ettim. Şimdi gelelim Orbit bu masaüstü düzenleyicisini. Bunu da çok uzun süredir istiyordum. Bunu Türkiye'de bulmak maalesef mümkün değil. Orbitkey'in ürünlerini çok seviyorum. Çok böyle birinci sınıf kalite, çok şık ürünler yapıyorlar. İlk önce böyle küçük bir anahtarlıkla başladılar. Sonra bunun tasarımı böyle olay oldu. Herkes bayıldı falan. Neyse başka ürünlere de girdiler. Bu masaüstü düzenleyicinin diğerlerinden bir farkı var. Buna dikkat etirseniz burada bir Type-C girişi var. Bunun da şu kısmı kablosuz şarj etmeye yarıyor cihazları. Yani telefonunu ya da AirPod'unu falan buraya koyup şarj edebiliyorsun. Kapağını da iki türlü açıp kapatabiliyorsun. İstersen böyle direkt açıyorsun. İstersen de böyle açıyorsun. İç kısmını da hani istediğin gibi böyle düzenleyebiliyorsun tık tık tık. Hani neyi yanında taşımak istiyorsan ya da masa üstünde neyi bulundurmak istiyorsan tamamen sana göre. Zaten Organizer'ın olayı o. Yani nasıl kullanmak istiyorsan öyle kullanıyorsun. Bu organizerler konusunda galiba biraz takıntılıyım çünkü bir sürü organizer alıyorum sürekli. Hem çanta içi hem masaüstü falan filan. Şimdi geldik buna. Nintendo Switch. En son bilgisayar oyununu herhalde lisede falan oynamıştım. Tabii yıllar öncesinden söz ediyorum. O zamanlar Warcraft 2 vardı, bir de Diablo vardı. Böyle CD'yi bilgisayara takıp böyle dönerek oynatıyorduk ama çok iyi oyuncuydum. Sonra üniversiteye gittim. Üniversitenin ilk yılında bilgisayarım yoktu. Sonra bir masaüstü bilgisayar aldım. tabii ta o zamanın teknolojisiyle masaüstü bilgisayarlar. Anca ofis dosyalarını falan açabiliyordun. Yani onlarda oyun oynamak mümkün değildi. Neyse derken öyle oyun sektöründen. Neyse derken öyle bu bilgisayar oyunlarından falan ben kopmuş oldum. Sonra baktım Xbox'la oynuyorlar. Yok PlayStation'la oynuyorlar. İşte kocaman cihazları var. TV'ye bağlıyorsun falan filan. Bana böyle çok iş gibi geliyordu. Ama bir yandan da merak ediyorum. Yani ne oluyor da burada insanlar sabaha kadar burada oyun oynuyorlar? Z kuşağına bakıyorsun. Hepsi bunlarla ilgili konuşuyor. Hani oyun oynamadığın zaman onlarla iletişim kuramıyorsun falan. Neyse dedim ki ben artık bu oyun oynamaya tekrar başlayayım. En azından bakayım bu alanda ne oluyor, ne bitiyor. Benim için de en uygun cihaz bu Nintendo switchte bence. Çünkü bu kadarcık bir cihaz. Hani istersen TV'ye de bağlayıp oynayabiliyorsun ama benim için önemli olan böyle yanında taşıyabiliyor olman. Bu kadarcık bir cihaz. İçine direkt olarak internetten oyunları indiriyorsun. Ondan sonra oynamaya başlıyorsun. Kart yeri de var. Hani istersen kartla da oynayabiliyorsun. Tabii daha çok incelemedim. Daha oyun alanına girmedim. Ama Zelda diye çok güzel bir oyundan söz ediyorlar. İlk önce sanırım ondan başlayacağım. En altta bu Orbit Key'in yine masa matı var. Şimdi benim ofiste kullandığım masa ahşap. O yüzden üstü böyle dümdüz değil. Hani marangoza gönderip böyle üstünü düzlüyorum. Sonra ahşap olduğu için hala canlı ve bir süre sonra tekrar dalgalanmaya başlıyor. O yüzden böyle bir masamata benim için çok uygun. En azından üstünde tabletimi ya da klavyeyi falan koyduğumda böyle tık tık tık oynamaz kullanırken. Bir de masamata kullanmak bana gerçekten çok şık ve havalı geliyor. Çünkü ben küçükken böyle okul müdürlerinin falan böyle kocaman masaları olurdu. Onların üstünde de mutlaka bir masamata olurdu. Hep ondan aklımda böyle çok havalı bir şeymiş gibi kalmış. O yüzden bunu aldım. Orbitki'nin bu masamata da diğerlerinden farklı. Burada işte ekstra bir gözü var, içine evrak mevrak koyuyorsun. Burası magnetli, kalem malem koyunca böyle Apple Pencil falan koyunca direkt olarak yapışıyor falan böyle. Kaç tane de böyle ufak tefek ıvır zıvır aldım, onları da göstereyim. Birincisi, bu AirTag için cüzdan aparatı. Şöyle çok basit bir şey, plastik. AirTag'i bunun içine koyuyorsunuz, kart gibi oluyor biraz. Boyutları herhalde dikeyde, kredi kartı kadar, yatayda biraz daha ince. Sonra bunu böyle cüzdana koyuyorsun. Yani çok gerekli bir şey mi? Değil. Hani bu olmadan da cüzdana koyabilirim ama... Hani daha şık duruyor. Bir de ne bileyim ucuz bir şey. Herhalde 4-5 dolar falan bir şeydi. Bir de saatim için böyle ufak bir charm aldım. Bunu da oradaki bir arkadaşımda gördüm. Yani hayatımda ilk defa saat korduğunu için bir charm görmüş oldum. Dedim ki aman Allah'ım bu ne kadar güzel bir şey. Sonra hemen gittim aldım ve diyorum ki herhalde dünya üzerinde bunun bir eşi daha yok. <gülüyor> Çünkü bunu orada İranlı bir adam elde yapıyordu. Ondan sonra nedense dedim ki ya ben bunu bir araştırayım. Belki internette başka modelleri falan vardır. Araştırdım. Tabii ki de doluymuş. Amazon'da da bir sürü satıyorlar. Trendyol'da da bir sürü satıyorlar. Fiyatları da gayet uygun. Eğer Apple Watch kullanıyorsanız mutlaka çanları araştırın. Bakın çok güzel şeyler var. Amerika'da valizimde ta oradan buraya kadar 14 saat uçak yolculuğunda taşıdığım şeyler bunlar. Hepsi çok güzel. Hepsini çok zevkle kullanacağım. Umarım bu videoyu izlerken siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Sevgiler.